Bel ve boyun fıtıklarının sebepleri nelerdir? Bunlarla ilgili doğru tespitler ve doğru iyileştirme yöntemleri bulabiliriz. Gelin hep beraber başlayalım. Birçoğunuz sebep olarak şunları söylediniz. Ya işte benim işim çok ağır, belim çok bükülüyor, boynumu işte bilgisayar başında öne doğru eğiyorum, şöyle yapmak zorundayım, çok ağır yükler taşıdım, işte çok yorulmuştum, şöyle yaptım. Bir sürü sebepler, hareketsizlikler ve e, gittiğinizde de zaten birçok hekime size bunlarla ilgili bir sürü şey söyleyebilir. Biz burada öncelikle buna neden duygu olarak, zihin olarak bir ihtiyaç duyduk? Bu ihtiyacın sebebini anlayarak bedensel, zihinsel, duygusal da bu konuları iyileştirebilecek yol ve metotlar üretelim. Şimdi arkadaşlar önce en kaba en fizikten başlayalım. Evet belki... Düzgün oturamıyordunuz ama düzgün oturamamanızın da bir sebebi vardı. Yani sağa sola değil mi? Ya da şey diyelim ki herhangi bir taraftan sürekli aşırı destek almak, bir tarafa doğru yamılmak, yürürken bir tarafa doğru fazladan ağırlık vermek. Bunların her bir tanesinin özellikle eril ve dişil enerjilerle büyük bağlantısı var. Ve bunlarla ilgili aydınlık ile karanlığın dansı diye de bir atölye çalışmamız var. İzlemenizi tavsiye ederiz. Gelelim. Duruşun ötesinde tabii ki boyunla da aynı şekilde yani bazen sürekli boyun çok ileride, çok geride, aşırı sağda ya da sürekli diyelim ki bir pozisyonda kalarak evet duruş ve fiziksel çeşitli rahatsızlıklar bunlara sebep oldu ama diyelim ki sürekli boyun ilerideyse acele ediyorsun ve bu acelecinin sebebinde de ne yapıyorsun aslında bir şeyleri yavaşlatıyorsun ya da kasılmaların var ama kasılmaların sebebinde aşırı katılıkların var, sertliklerin var ya da boyun eğmezliklerin ya da otoriteye başkaldırı ve isyanların var. Şimdi bunların uzun süre devam eden durumlarda evet ne yapıyor demek ki boyun duruş pozisyonları bozuluyor ee, ve bu yanlış ağırlık taşımaktan ve fazla yükten dolayı da fiziksel olarak orada evet bir boyun fıtığı meydana gelebiliyor ya da bu fıtıkların daha ince fiziksel olarak e, sebeplerine baktığımızda da biliyorsunuz ki bir tane omurgamız var ve bu omurgamızın kenarlarında da böyle yaprak yaprak böyle e, kıkırdaklar var ve bunların aralarına da bizim e, disklerimiz var ve bunlar aslında vücudun bir yerde amortisörleri ve sanki içleri böyle hava ve su dolu baloncuklar ve bunlar ne kadar aslında güçlü basınç altındaysa bütün omurganızı dik yukarıya doğru taşıyabiliyor ve amortisörler görevlerini çok güzel meydana getirebiliyor. Fakat ne zaman ki siz herhangi bir duygu, düşünce ya da aşırı bir stres ile bedendeki suyu, oksijeni herhangi bir alanda çok fazla kullandınız ya da alamama sorunundan dolayı yeteri kadar suyunuzu, oksijeninizi almadınız. İşte buraya Normal kan dolaşımıyla değil de ozmos yoluyla yani dışarıdan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama suyun, mineralin ve oksijenin girişiyle meydana gelen faaliyet yavaşlıyor ya da duruyor. Ve bu sefer işte bu disklerinizin içerisinde, baloncuklarınızın içerisinde e yeteri kadar e oksijen, su, mineral, kan buraya giremediğinde ne yapıyor? Basınç iyice sönüyor. Ve işte bu omurgacıklarınızın içerisinden, yaprakların, kıkırdakların içerisinden yumuşadığı için çok kolay bir şekilde çıkacak bir hale geliyor. Ve bu çok kolay çıkacak halde olduğunda da siz eğer bir de kronik olarak yanlış ve olumsuz hareketler yaptığınızda da çok kolay bir şekilde bu kıkırdakların arasından çıkarak ne yapıyor? Kemikler bu sefer uzun süre birbirine sürttüğünde de kireçlenmeler, sinir baskılarından dolayı Rahatsızlıklar, ağrılar vesaire bir sürü şeyler meydana gelebiliyor çok basit olarak. İşte arkadaşlar bunun fiziksel olarak orada dedik ya hani içerisindeki suyun, tuzun, mineralin, kanın, oksijenin e, azalması yani senin buraya enerjiyi azalmandan kaynaklanıyor demek ki. Peki işte bu azalman bir sağında olan sağından azalmak, iki solundan azalmak değil mi? Şimdi eğer dişilden, hayattan yeteri kadar alamadığında ya da bu alanla ilgili kendini ağır bir yük altında hissettiğin için madde tarafıysa sol, ruhsal, manevi, baba ve eril tarafıysa sağ tarafta çok yoğun ve aşırı bir baskıyla işte ona göre her omurun bir duygu, düşünce ve bir frekansada bağlantısı olduğu için ona göre bir omurun içerisindeki e, diskin sıvısı azalıyor ve buradan dışarıya doğru bu disk fışkırıyor, patlıyor, çıkıyor ve işte orada kemikler birbirine zamanla da sürtünerek çeşitli e, gereksiyatik, gerek, bacak ağrıları, işte bel ağrıları, sırt ağrıları ve bir sürü sinir sıkışmasının tetikleyeceği çeşitli rahatsızlıklar ve olaylar meydana getirebiliyor. İşte burada arkadaşlar yapılması gereken şey demek ki öncelikle vücudunuzun Nefes alması, oksijen alması, evet yeteri kadar su içmeniz, bol bol kilo başı 0.40 mililitre su içmeniz, serum kıvamı belki sularınızı tuzlayarak, bir mineralli su elde ederek, yeteri kadar mineralleri almanız, gerekli vitaminleri almanız, öncelikle fiziksel şartlar. Fakat dedik ya burada bir duygusal sistem var ki, bir bakıyorsunuz ki kişi normalde hiçbir şey yok ama bazen bir kilo kaldırdım ya, küçücük bir şeyde de mi oldu çünkü o anda kaldırdığın sadece o su, o bardak değildi. Bir duyguyu da kaldırıyordun. Hatta kaldıramadığın için de aslında orada diz kayması ya da işte bir bel fıtığı ya da bir sinir sıkışması yaşayabiliyordun. İşte bu duygunun sebebi ise kendini ağır yük altında hissetmen eğer beldeyse. Eğer daha yukarılardaysa inatçılığın, boyun eğmezliğin ve hayata karşı dik ve onurlu duruş değil de diklenmen de. Öyleyse bu onurlu duruşu muhafaza ederken hayata diklenmeyi bıraktığında boyunla ilgili travmalarını, hayatı aşırı ağır yüklerden oluşan ya da sorumluluklarını doğru yerde doğru şekilde almadığın için bazı alanlarda fazladan sorumluluk almaya kalkan taraflarını fark edip özgürleştirerek bu alanlardan da kendini ne yapacaksın? Belindeki yükü, ağırlığı azaltacaksın. Bir kere öncelikle şuradan baktığımızda, belde, boyunda daha çok sizin arkanız, bekiniz değil mi? Yani geçmişten getirdiğiniz çeşitli olaylar ve durumlar ki, demek ki geçmişten getirdiğiniz yüklerle ya da bilgilerle direttiğiniz, kendinizi sert tuttuğunuz alanlar. Aynı zamanda özellikle bu, boyun ve bel bölgemizden geçen iki tane çok temel meridyen vardır. Organların meridyenleri vardır. Bunlardan bir tanesi safra kesesi meridyenin, bir tanesi de mesane meridyenin. Yani bir tanesi sizin bir şekilde duygularınızın sertlik, katılık durumlarına göre safra keselerinizde hatta yoğun taşlar, biz ağrıları dahi devamında getirebilecek bir durum. Bir tanesi ise sizin hayat içinde kolay akışınızı, ve üretkenliğinizi sağlayacak bir şey. Öyleyse hormonal bozukluklar da burada etkileyebildiği gibi aşırı öfke ve kızgınlıklarla kendinizi sertleştirip katılaştırmak da herhangi bir konuda aşırı bir tepkisel sertlik de bu bölgelerin rahatsızlanmasına, fıtıkların oluşmasına, sertleşmelere ve tutulmalara sebep olabilmekte. Öyleyse önce duygularda yumuşayacağız. Hayata ne kadar güzel ve mükemmel olduğunu kucaklayarak kendimizi yumuşacık hayatın böyle pamuk gibi doğasına, akışına bırakacağız. Nerede aşırı sertlik ve katılık yapıyorsak bileceğiz ki içeride çok yumuşak alanını koruyamayan bir taraf var. O alanları doğru şekilde nerede evet, nerede hayır diyeceğimizi bilerek kendimiz koruyacağız ki aşırı sertlik ve katılıkla koruma halinden özgür kalacağız. Ve bu tespit ve teşhisleri doğru şekilde yaptığımıza bir bakacağız ki Zaten bizi iyileştirecek. Doğru hekimle de, doğru yolla da, doğru merhemlerle de buluşacağız. Şifalarımız olsun. Şimdilik yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.